Merhaba dostlarım ben Serdar Ve Lears Of final bölümüne Yani final olduğunu bulduğumuz bölüme hoş geldiniz Hiç vakit kaybetmeden hadi devam edelim bakalım nerede kalmıştık Evet en son tablomuzun hali buydu ee, Ama tablomuz e, akıtıyor gibi biraz Biraz sızdırıyor gibi Selam iyisin değil mi? Çünkü sızdırıyor gibiydin az önce Neyse evet Eee aslında hadi şunları bir kontrol edelim. Bunların hepsini alamadım sanırım. Çünkü Ne o lan? Ho! Okay. Hey hey, selam. Evet tavullarım yine orada. Bana kızgınlar ve beni almaya geliyorlar. Çok hoş. E, wow, okay. Ben hiç yukarı bakmamıştım abi. Belki her zaman öyle değil. Emin değilim. Evet her şey sızdırıyor. Ev kötü bir hale geliyor. Daha da kötü oluyor her geçen gün. Ee, taşınmamız lazım artık. Yani şey yok. Kaçar yok. Bu fare notlarının hepsini alamadım sanırım. Veya belki bir şeyim daha vardır. Baştan buraya döneceğim, döneceğim belki ama okey. Onun dışında başka not falan plan yok. Okey tamam. Hadi bakayım. Ha şurada defter vardı. Defter açıp bakalım. Evet. Aa resim defteri bu. Şey fotoğraf defteri ve fotoğrafların hepsini bulamadım. Yok bazı notlar da var. Oho. Oğlum ben bunların şimdi mi bulacağım acaba? Çok fazla şey kaçırmış mı? Bir de o kadar aradım ama bir de o kadar şey yaptık yani. O... Yay. Bir de hani oraya bakayım, buraya bakayım falan plan derken böyle. Buna da zaman ayırdım yani. Okey sağ veya sol. Sağdaki kapı açık, ilerideki kapı yine... Ee, evet burada güçlü bir şekilde bize şu demiş yani okey buradan geçemezsiniz. Görüldüğü gibi. Doğru geçemem haklısın. Seni açarsam... Mutfağa çıkıyoruz killere ama... Peki sen nereye gidiyorsun? Sen kötü bir yere gidiyorsun. Ben kilerden gitmeyi tercih ederim. Kilerden mutfaktan devam ediyoruz. Mutfak demişken ben de şöyle e, tarafsız olan çayımı bir yudumlayayım. Hmm tarafsız çay çok lezzetli. Neyse devam. Evet. Neredeyse diğer taraf bana daha güvenli geldi. Şöyle bir an için. Aa, burada bir not var. Notu okurum. Abi yine rüzgar falan filan amnezya vayları veriyor ya. Yay. Wow. Elmalarımız tükeniyor. Evet. Evet elmalarımız tükeniyor. Elmaların hepsi yüzmem vuracak biraz sonra. Işıklı mışık, mışık açamörd yine. Okay. Elmalarımız tükeniyormuş. Abi yine buraya geldik ya. Acaba aynı yere mi gelecektik? Arkaya dönsem gitsem. A kapı kapalı. Aa Kapıyı kapattılar. Şerefsizlere bak. Belki işim var lan orada. Böyle gerilim müziği veriyorlar. Hey hey hey! Oo Ooo! Ooo! Beynim eridi şu an Okay. 5 dakika. Buralarda bir şey yok. Not falan plan bir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Bir mektup var aslında ama. Seni kapatsam o mektup alabiliyor muyum? Yok tane mektup. Elma daha fazla elma. Okey. E, gidelim bakalım şu mutfaktan yine. Selam. Merhaba. Elma ister misiniz? Elma satıyorum. Amasya elması mıydı? Amasra elması mıydı? Selam. Okey. Geri döneceğim. Lütfen bir şey çıkmasın. Böcu çıkmasın. Hayır çıkmıyor. Bir yerde... Bir bir yerde anahtar olmalı oraya gidebiliyorsak. Neyse, çok karıştırmayayım bari. Devam edelim abi. Bir şey yakamıyorum. Hey, dostum selam. Kötü durumdasın ha, ben de. Bir zamanlar tutku dolu bir adam vardı. Ama sonra karısı kendini baya saldı. Karının yüzü bakılacak gibi değildi. Adamın ise zemre umrunda değildi. Ve karısı adamdan tutkuyla nefret etti. Wow. wow. Okay. Evet. Ne? Ooo. Başımız dönüyor. Slender abi selam. Okey, bu, bu, bu bir resim. Önemli bir resimmiş gibi geliyor. O selam, okey. Oraya mı girmemi istiyorsunuz? Okey. Girdim fareler bir sürü fareler Ay! Eee ses çok kötü. Ay ses çok kötü. Aç kapıyı aç. Olmadı. Dur, dur, burada bir şeyler var. Ne var burada? Yerde bir şeyler var. Ne var lan burada? Fısıldamalar var. Void'de Fı... fısıldamalar olduğu zaman genelde Okey abi bir anın var burada falan anlamına geliyor. Bulamıyorum ki. Ah fare, you explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying. We both know it couldn't have gotten there on its own. Wow. Okay, fareler gerçekmiş. After all, yani. hiç bilemezdim. Hakikaten tahmin edecek gibi değildim. Bu bir şekilde kötü olan yere doğru gidelim bakalım. Bunlar fare mi? Abi? Uçan fare mi bunlar. Sinek mi? Hey, hey, tatlım, bir tanem. Nasılsın? İyi misin? Ben de seni çok seviyorum. Lütfen gelme. Ha? Tatlım, iyi misin? Kötü görünüyordun çünkü. Baya kötü görünüyordun. <gülüyor> Kilitli <Kildirmişiz> lan kapıyı? <gülüyor> Bir tanemizi alıyor. Nereye geldik? Ne oluyor ya? Hala not peşindeyim ha. Hala collectible peşindeyim. Ve ben takıntılıyım abi. Kolektiflar, onlara bunları takıntılıyım ben. Koleksiyoncu kafası var ben Defi, koleksiyon şeyi var. Aa, ilk kez pencereden dışarıyı görüyoruz lan, burası. Neden? Bu, bu, burasının amacı ne? Şuraları açamıyoruz. Ok. Peki neden böyle bir yer var? Yani oyunun içindeki amacı ne? Yani ev olarak amacı yok. Ok. Yeterince bakarsam diye bir şey fırlayacak mı? Hayır fırlamayacak. On. Bunun için miydi yani orası? Bunun için miydi orası? Herkes lütfen alkışlayabilir mi? Kaliteli korku be! Ha, korktum gerçekten ama hani... Böyle şeyler yapmayın abi. Ha böyle şeyler yapın işte, böyle şeyler güzel. Kaliteli korku bu. Şu siyah böyle kullanmadığıma eminim. O başka bir şey. Ooo. Beyinlerimiz yanacak yine. Beyinlerimiz eriyecek. Ha sen buradan çıktın. Ay seni mi göreceğim arkamda? Ne? <gülüyor> Hadi bakayım. Hadi <gülüyor> bakayım.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 Burası nereye gidiyor? Hey! Hadi bakayım nere nereyi beğeneceğim acaba? Ben bir ara bir crank almıştım o crank hiçbir şey yapamadım sanırım. Bitti o bir yerden bir boru alıp bunu çevirirken buraya sokacak Şimdi başta inecek bu aşağıya Yo inme, inmedi Tatlım Bir tanem E şey kendine gel Hadi bakayım topla kendini Ne abi burada bir şey var mı yok Burada bir şey var mı yok? E, ne yapacağım ben bunu? Ne yapacağım lan ben bunu? E, ne yap, ne yapacağım bunu? <Gülüyor> Tatlım o sen değilsin değil mi? O başka birisi biliyorum. Aşağı inelim. O zaman. Hazır olun. Hazır olun. Nereden kalktık lan? Ne oluyor? Börü'nün abinin yanına gelmeyeceğiz değil mi? Ay evden iyice kaybolduk ha. Bürün ha. Hayal bizmişiz aslında. Olalım. Ol, ol. Damsa. Abi. Ana. Arkamızdan bir kapatalım. Yani. Ne iyi ettim de. Oradaki karanlık boşluğa atladım değil mi? Sen atladın. Canem ne bu? Ektiğini biçersin. okey. Anlaşıldı. This that her. Wow. Oh wow. Can she hear us? This is all fixable, right? No. You don't understand her face. Her hands. I She will be devastated. Evet evet o yıkılacaktır eminim. Sen ne kadar kötü bir insansın ya. Aaa bak mekan değişiyor ha. Bu ne? Kendi paint çizekliyelim. Artık çizebiliyor musun ki? Ola güzelliğin değil ama çirkinliğin portresini çok net bir şekilde çizebiliyorum. Çizdiğim her şey çirkin. Buraları hiçbir şekilde aşamıyoruz. Evet şu art artık şey yok. Artık not bulmacılık şeycilik falan yok. Aa yok hala buluyoruz. Sevgili beyefendi eşim düğününüzde çalmaktan büyük mutluluk duyacaktır. Lütfen bu akşam bizi arayın. Detayları konuşalım. Telefon numaramız bilmem 363 853. En yakın zamanda haber bekliyoruz. 363 853. Okey. 60, 63, 853, 354 milyon. Ah bir şeyler oluyor. Whoa selam. Hey, hey. 353 şeydi. Ee paandeki numaralardan biriydi onları denedim. Wow, okey bu bir şey, bu bir şey. Bakalım bakalım bu neymiş. Ay, iyi sesiyor. Şey Anılarım falan geliyor. Okey, aç aç bakayım burayı. Burayı açabiliyor muyum? Açıyorum. Hala not falan bulabiliyoruz ha. Kasım. Mutlu olmalıyım. Neden değilim? Güzel bir kızım var. Güzel olduğunu sanıyorum. Öyle olduğunu biliyorum. Öyleyse neden kötü hissetmeden onun suratına bakamıyorum. Eskiden seven, ilgi duyan harika bir kocam vardı. Şimdi ise sadece çizimlerine önem veren garip bir adam görüyorum. Çok bir şey ifade ediyorlarmış gibi. Bu çok anlamsız. Müzik eskiden yardımcı olurdu. Artık ondan da fayda yok. Key. Okay. Aile dinamiklerinde bir değişiklik olmuş. Buradan aldığım bir şey yok. Buradan... Pis şey yok. Hadi bakayım. Aman! God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you, in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Ya işte bölümsüz falan filan Güzellik gelir geçer, korku kalıcıdır. Ona <gülüyor> kadar karmanlık bir mesaj ya. <gülüyor> Oo Çok şey. Neydi ya? Cinnet. Güzel müzik nasıl da son buldu. Ne? Burada bir şey var selam. Buradan bir şey var. Evet. bu. Oho, oh. Oh. Selam. Haşarat tümürü, evin kanseri, iğrenç koku. Tanrım şu sesler. Ihh. Herkes kafayı yiyor. Herkes kafayı yiyor. Herkes kafayı yiyor. Herkes kafayı yiyor. Tamam hadi şey yapalım bakalım neymişsin sen. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is Oh god. No. No, no, no, no, no, no. What have you done? No. kadın kendisini mi öldürdü. İntihar mı etti? Bu da bizim yakışık bir yüzümüz. videomuz. Yakışıklama evil yüzümüz. Yani elimizi buraya soktuğumuz zaman sallarım az çok ne olacağını hepimiz biliyoruz ama Evet tarafa ben yine de bir bakmak isterim. Suyu açalım abi. Kötü su akıyor yine. Her zamanki gibi. Belki bıçağın kanını temizler. Aaa kan... Geliyor lan yoksa ışık şey mi? Yok yayılmıyor. Neyse. iyi o zaman yani ee, kaçınılması geciktirmeye gerek yok abi. Yapalım ve aradan çıksın yani. <gülüyor> Selam bir tanem. Aşkım. Aşkısı. <gülüyor> Hadi hocam, nefesini tutabilirsin. Güveniyoruz sana. Bir kez daha, bir kez daha. Hadi bakayım. Evi su basmış ya. İşte kötü bir ev diyorum anlamıyorsunuz ya. Kötü bir ev abi burası. Genel olarak burası kötü bir ev ya. Hadi hocam yaparsın sen. Sok o kafayı suya. Bunu başka bir oyunda söylemeyiz ha. Biz de öldük sanırım, Boğulduk öldük hadi bakayım. End of the road. Gerçekten ölmemişizler değil mi? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher a monster but at least there gözüm ben kendi gözüm aldım başkasının gözünü mü mü aldım bizim gözlerimiz sağlam duruyor aboo oo oh. oh. oh. oh. selam Um, okay, well, tam. Odaya giremeyeceğiz artık, selam. Burada, okay, dama oynuyorlar. Harika. Ee, zihni dinç tutar. Hop. E ne yapacağız? Buraya mı koyacağız? Hayır, buraya koymayacağız. Gey, okay, o da gitti. Oh ho ho ho ho ho ho. Ben neden etrafına dönüyorum ya? Aaa etrafımda. <Gülüyor> Okey. Bir taş daha bulmam lazım. Cool. Aa, tamam bulalım. Aa, ulan küçük taşı nerede bulacağız ki? Burada falan mı bulacağız acaba? Yok. Buralara falan da baktık. Ya. Resimde bir şey. aha ha ha Selam tatlım benim küçük bebeğim ne yapıyorsun Hey, selam, sen ne kadar korkunç bir kedisin ya, oyun atmosferi çok iyi ya, önce şuralara bir bakalım bir şeyler var mı, evet her yere bakıyorum, evet biliyorum her yere bakıyorum ve her yere de bakacağım. olmayan başladı oldu şirin müzik kendine korkunç müziğe bıraktı. Okey tamam tamam tamam tamam benim hatam benim hatam alıyorum alıyorum hemen alıyorum aldım aldım damo taşını aldım hallettik oldu mu kim hangi hamleleri yapmış şu an Şimdi bak böyle böyle bir şey yok şimdi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olmadığını ikimiz de biliyoruz. Come on yani. Damada. Hey hey. Hey. <gülüyor> CEO Okay Hey Aşkım sana kalbimi verdim tersinde ama da. Natural sure, ama. Oo buradan birisi geçmiş. Oo resimlerimle kapışıyorum. Müthiş. Müthiş. Kendi resimlerimle kapışıyorum. Dünya harika bir yere dönüşmeye başlıyor. Tam, çıkalım bakalım. Merhaba. Ha. Okay. Geldim, aldım taşı, aldım. Ee ya işte taşı aldım ama daha hamle yapamıyor. Böyle düşündürürler yani. Burada mı şey yapacağım acaba? Burada bir şeyler vardı eminim. Elmalarla dolu bir tuvalet. Her zaman bunu hayal etmiştik. Elmalar tabii sifon çıkadı. Tamam o damat aşını almadan önce yine bakıyorum acaba bakılacak şey yapılacak bir şey var mı yok? Okey. Whoa, resim, resim. Çok amnezya çok amnezya. Bunu açtım şimdi. Ben ne oldu? Ben ne aldım lan? evimde bir şey var. Burada bir taş mı var? E vardı lan bir yerde burada bir taş falan. Bunu göremiyorum. Başka bir mum mu yakacağım acaba? Yok. Tamam dur trenin geldiği yere gidelim. Buradan bir çuf çuf geldi. Hey abi vay bram bram amnez. E ee, burada bir şey yok. Var mı? Ben ben göremiyorumdur kesin. Allah göremiyorum. Ya kardeşim evet şu an gerilim müziği çalıyorsun da ben beni çok yanlış değerlendirdin ben. Aa burası varmış lan. Ben öyle şey bir aa burada taş. Okey. Ne? IC oraya başka bir şey koyacağız o zaman. Burada bir Indiana Jones şeyi döndüreceğiz. Var mı? Ağırlık mağırlık bir şey vardır illa İki tane resim var çok önemli değil bunlar. Acaba elimdeki kavanoz mu koyacağım ne yapacağım? Hah. Harika yapmış olmalıyım şu an. Ooo oyun kızışmış. Öyle oynanmaz ama. Ee ne oldu? Tamam başka yere gideceğim o zaman. Burayı hallettik. Nereye gideceğim? Şuraya falan mı gideceğim? Ne olan? 042 Oha, şey hep sağa kaydırıyor. Çok korkuyorum şu an. Bu ne? Senin için bir taraf seçme zamanı. Ne? 0.42 taraf seçmez mi zamanı? Ne tarafı be? Bir yerde telefon falan mı var, ne var? 0.42 abrası açılmış. Ho! Oh, oh, Ho! Hey, selam. Wow! Tarafa geçebiliyor muyum? Hayır, çalışmamasına beni engelliyor. Sen sana dokunabiliyor muyum? Ne güzel resim diye. Hayır. Çok resim açıkçası. Çirkinliğin şeyi yani. Kim çalıyor onu? başladı çalmaya ne yapacağım hocam yani bir resimden bir kod aldım 042 bak 042 hatırlıyorum buraya geçemiyorum Ha, okey Ta olmuş tamam ee Bebek arabası. Hey, selam. Merhaba. Şu bakamıyorum ama. Eee? Aaa! Taburalar artmış. Wow! Bakayım selam. Arkadaşlar şimdi bırakın da yapayım son şeyimi ya.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 hareket etme öngörüsü yok istediğim biliyorum diye başarımı kazanmışım. Layers of Fear. Wow! Ben hatırlarsanız daha önce e, yayınlarda biraz oynamıştık Layers of Fear'ı. Ondan sonra kendim e, bitirmiştim oyunu böyle ayrı bir şey e, seanslı. E, ve böyle değildi. Wow! Farklı bir son. Harika. O çok iyi. Ve ben bunu görmemiştim. Yani bu adam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 Maalesef. Abi müzik, görseller, hikaye, her şey müthiş, tebrikler ya bu muah bu bir masterpiece ya, bu bir şaheser ya. Wow, oğlum çok fazla insan uğraşmış ya bu oyun üzerinde. Hayranlara teşekkür ediyorlar, ailelere, dostlara teşekkür ediyorlar. Fan-made localization yani hayranlar sayesinde e, getirilen e, yamalara teşekkür ediyorlar. İşte İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ki oyun şu an Türkçe. O yüzden büyük bir ihtimalle Türkçe de vardır orada. Onu da göreceğiz, aynen. <gülüyor> oyun çeviriye çok teşekkür ederiz bunun içinde. Wow! Arkadaşlar, sizin düşüncelerinizi duymak istiyorum ya. Ben şu an çok şey oldum, çok mutlu oldum. Böyle bir final olduğunu bilmiyordum. Wow wow Bakalım sonda bir şey çıkacak mı? Çıkacağını sanmıyorum. Şu an göreceğimizi gördük. Ama yani bu rezil herifin de bu hayatı hüzün ve kötülük ve sinir ve huzursuzlukla dolu herifin de eninde sonunda bir şekilde Huzura kavuşabileceğini, mutlu olabileceğini görmek biraz iyi yani. Böyle, wow. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Bunun başka bir sonu daha var. Ama ona şey yapmak istemiyorum artık. Yani burada şey yapalım, okey, bizim sonumuz bu diyerek. Onu aratırsanız çıkar zaten. Ee, ben söylemeyeyim onu ama yani. Bir bakın, don't look back, arkana bakma diyor. Ne var lan arkamda? Hocam Don't Look Back dedisilecek bir oyun değildi bu. Kafa yakan, güzel bir hikaye sunan, güzel karakterler, güzel bir deneyim sunan bir oyundu. Don't Look Back farklı bir tonda artık. Wow! Ahbaplarım çok teşekkür ederim ee, bu seride benimle birlikte olduğunuz için. Ee, finale kadar benimle birlikte geldiğiniz için harikasınız, çok teşekkürler, müthiş bir oyunun müthiş bir finaliydi bu. Layers of Fear, çok teşekkürler. unuttum unuttum. Neyse, oyunu yapan insanlar çok teşekkürler. Ee, Türkçe çeviriyi yapan insanlar çok teşekkürler, sizlere çok teşekkür ederim. Ee, bu oyuna ilham veren insanlara da çok teşekkürler. Güzel bir deneyimdi. Ee, i̇stemeden doğru sonu geçti. Ah, müzik. Abi, öf. Harika bir müzik ya. Ha, oyun harikaydı, görseler harikaydı, müzik harikaydı ya. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Ee, destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay. Ah, çok güzel ya. Müzik bitsin ondan sonra kapatacağım. Görüşürüz aboplarım. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz.